Günümüzde varisin modern tedavisi ameliyatsız tedavi olarak da biliniyor biliyorsunuz. Lazer, radyo frekans ve yapıştırıcı. Şimdi gelin bakalım bunların ne farkları var. Öncelikle lazer ve radyo frekans da bir enerji ile, ise bir kimyasal madde ile damarı kapatıyoruz. Lazer ve radyo frekans bu işi enerji ile yapıyor. Yapıştırıcı da özel bir kimyasal madde kullanıyoruz. Şimdi buna baktığımız zaman aradaki farklardan bir tanesi anestezi. Hastayı bayıltmıyoruz. Kesme biçme yok. Hasta kendinde konforlu ve ameliyattan sonra yürüye gidebiliyor. Lazer ve radyo frekansla lokal anestezi ve tümosan anestezi uygulanıyor. Tümosan anestezi damarın çevresine özel bir anestezik solüsyon veriliyor. Başarı oranları radyo frekansla ve lazerde birbirine yakın. Yapıştırıcıda ise daha henüz uzun dönem sonucu yok. Komplikasyon oranları oldukça düşük. Yapıştırıcı İşleminde sadece lok anestezi var, tümorsan anesteziye gerek yok. Peki bunları nasıl karar veriyoruz? Varis damarının çapı, cilde yakın olması, kapakçıklardaki kaçak, reflü'nün derecesi, varisin yaygınlığı, kişisel faktörler bu kararda bize yardımcı oluyor. En önemlisi ise bir venöz haritalama yapılması ve venöz haritalama özellikle hangi tekniği seçeceğimize bize yardımcı oluyor. Teknik aynı, çok uzatmayacağım. Kısa bir şekilde bunları size aktaracağım. Yani işlemde herhangi bir önemli bir fark yok teknik açıdan. Üçünde de aynı teknik uygulanıyor. Sadece yapıştırıcıda tümosan anestezi yok. Ne yapılıyor? Ultrasonla diz altı diz üstü bölgesinde varis damarı bulunuyor. Onun içerisine bir kılavuz tel ve yerleştirici yerleştiriliyor. İç içe geçmiş iki boru düşünün. İlk önce bir tanesi yerleştiriliyor. Sonra onun içerisinden de lazer ve radyo frekans enerjisini verecek olan kablo yerleştiriliyor. Bir kılavuz tel üzerinden ilerletiliyor. Bunların hepsi ultrason altında yapılıyor. Sonra damarın içerisinde olduğu ultrasonografiyle tetkik edildikten sonra, sonra yavaş yavaş bu yukarıya doğru kasık bölgesine ilerletiliyor. Kasık bölgesi tam bu varis damarının, Büyük Safenbey'nin, ana toplar damara döküldüğü yer. Oraya kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü asıl önemli olan yer orası. Orada, Kapakçıklardan bir tanesinin altına yerleştireceğiz. Tam kasık bölgesi ultrasonografi dedi. Bunu gayet rahat bir şekilde görüyoruz. Yerini tespit ediyoruz. Bakın burada da ultrasonografi görüyorsunuz. Orada iki kapakçığımız var. Ana kapakçığın altına, 1-2 santim altına yerleştiriyoruz. Asıl sorunu böylelikle ortadan kaldıracağız. Kapakçık yetmez aşağıya zarar vermeyecek. Enerjiden çevre dokunun hasar görmemesi... Ve hastanın ağrı görmemesi için de ekstra bir önlem olarak tümosan anestezizimizi soğuk anestezik solüsyonu damarın çevresine veriyoruz. Cihazlarımız da oldukça küçük cihazlar. Bunlar aralıklı olarak bir enerji üretiyorlar. Bu enerjiyle beraber damar duvarı büzüşüyor, birbirine yaklaşıyor, çapı küçülüyor ve kapanıyor. Yani yakma işlemi olarak da adlandırılmaktadır. Parça parça elinizdeki kaployu aşağı doğru çekiyorsunuz. Çektikçe de damar kapanıyor. Bunu da ultrasonografi ile teyit ediyoruz. Belli bir hızla çekip ondan sonra en son noktaya gelene kadar bu işlemi devam ediyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Eğer küçük ekstra varislerimiz varsa onları da çok küçük dikişe gerek duymayacak küçük kesilerle çıkartıyoruz. Onun yerine son dönemlerde yine bunlar için de benzer lazer radyo frekans enerjisi kullanarak da kapatıyoruz. Sonrasında hastayı bandajlayıp yürüyerek evine gönderiyoruz. Gece hastanede yatmıyor. Sabah gelip akşam çıkıyorlar genelde. Radyo frekansı ise yine benzer teknikler söz konusu. Sadece kablolar farklı. Yine söylediğim gibi belirli hızda kateteri ve kabloyu aşağıya çekerek Parça parça o damarı yakıyoruz. Böylelikle ileride o damarla ilgili sıkıntılar ortadan kalkılıyor. Bir iki sene içerisinde tamamı kapanıyor. Aşağıdaki damarlar da görünmez hale geliyor. Günümüzde biz hastaya göre radyo frekans ve lazer yapıştırıcı seçiminde söylediğim gibi Venezuela haritalama çok önemli. Venezuela haritalamaya göre karar veriyoruz efendim. Sonuçta da hastalar bundan son derece memnunlar. Büyük varisleri bile hiç kesi yapmadan tamamıyla ortadan kaldırma şansına sahip oluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.